that? Uh, uh, yeah, Yarın yeah, good. Bakın buraya. Ha? Bakın buraya. Zirvedeyiz. Ben 1700 metre. 1730 Deli mi bu ya? Boşluk kim? Sen almak yerine. <gülüyor> Ne yapıyoruz? <gülüyor> <Şimdi aşağıdayız, gülüyor> hani, e e e e ne yapıyoruz? Yani? E ne yapıyoruz? Ne şimdi Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? saat. yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Çocuk yani aile bileti 54 euro mu 5 euro öyle bir şey? E 56 euro dedik Yani görünmeye değer Evet güzel bir yer Ve bizim çocuklarımız yürümeyi çok fazla sevmediği için Aslında buraya sabah çıkıp Sabah çıkıp Orada bayağı bir yürüyüş parkurları var Yürüyüş parkurları var Onları çok güzel yapabilirsiniz Bir de içebileceğiniz yemek yiyebileceğiniz yerler var ama dediğimiz gibi çocuklarımız biraz yaşlı olup da yürüme kabiliyeti olmadığından dolayı sadece yukarıya çıktık, biraz manzara izledik ve aşağı indik.